Evet şimdi Ali Mohorcan'ın röportajlarına bakalım ne e, diyor yani bir ayrı gördük heyecanla ama bakalım tek tek neler söylüyorlar. Ben çocuğumu tedavisini bile karşılayamıyorum. Siz suyu melekleri mi kesiyorsunuz? Neyle beslenecek bu çocuk? Neyle yapacağım mamasını? Neyle yapacağım tuvalet temizleyin? Şu anda çok sıkıntılı bir süreçteyiz. Zorbalık var burada. Fethi Tepe Mahallesi'nde zorbalık var. Ya bütün halka zulüm var. Yaşam hakkımız elimizden alınıyor. Bizimle anlaşma yoluna gitmeden evlerimizi elimizden almak istiyorlar. Bu bir kişi değil. Binlerce kişi var burada. Çok kötü bir durumda devletimiz bize sahip çıkmıyor. Devletimiz bizim tam tersi bize elinden gelen kötülüğü yapıyor yani. Şu an çok kötü bir durumdayız. Birazdan eletilim suyum kesilecek. Benim kayınvaldem 90 yaşında. Astım basası iki tane koca makine var. Öldüğü zaman bunun hakkını kim ödeyecek? Kim verecek bunun hesabını? Kimden soracağız? Peki neden dönüşüme karşısınız? Dönüşüme karşı değilim. Ransal dönüşüme karşıyım. Kentsel dönüşüme hiçbirimiz karşı değiliz. Haklarımız bize verilmiyor. Haklarımıza çok büyük eksiklikler var. Bir daireye 200 bin bedel biçildi. O bedel de şu anda herhalde 400 yüz bin olmuştur. Çünkü ekonominin durumunu görüyorsunuz. Dolar şu anda kaçta olduğunu görüyorsunuz. Şu an her şey çok büyük sıkıntılı bir süreçte. Hiçbir şey her şey havada. Bize net söylenen hiçbir şey yok. Biz haklarımızdan bir haberiz yani haberimiz yok yoksullara hukuk yok. Bu hukuk bizim değil. Bu hukuk zenginlerin. Ama biz de sokakta kendi hukukumuzu yaratırız. Bu sokaklarda evlerimizle kendilerimizi kilitleriz. Kendilerimizi canlardan atarız, aşağı atarız gerekirse vermeyiz. Biz buralarda doğduk, büyüdük. Bu evlerden çıkmayacağız. Bu evlerde yaşamaya devam edeceğiz. Rıza'ya dayalı kentsel dönüşüm dediler ama Rıza'ya dayalı bir kentsel dönüşüm olmadı. Gördüğünüz gibi Çevik Kuvveti zoruyla milletin elektrinin suyunu, doğalgazını gasp ediyorlar. Suç işliyorlar. Ama biz bunu kanunen yapıyorlar diyorlar. Biz de mahkemeden tam tersi itiraz kararı çıkartıyoruz. Onu bile kabul etmiyorlar. Kesip kesip gidiyorlar. Diyaliz makinesine bağlı insanları yatağında elektriksiz bırakıyorlar. Ama bu sonu da var. Nasıl gelenler? Rusya'da, Ukrayna'da savaş var. Savaş döneminde bile insanların suyunu, elektriğini vermeye çalışıyorlar. Bunlar bizi buradan yaşam hakkımızı elinizden alıp Rıza'ya dayalı kentsel dönüşüm diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Burada, burada anayasal hakkımıza bizim e, resmen gasp ediliyor. Bizim anayasal sosyal devlet ilkesine burada bizim elektriğimizi, suyumuzu keserek bize engel olunuyor. Vatandaşlar birli, birlikte olduğu için korkuyorlar. Zorla bizi buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Biz gitmeyeceğiz. Biz buradayız. Hakkımızı savunacağız. Bir de, bir de. Live and head.